Evet merhabalar arkadaşlar ben Mimoza bilişim Edmini Onur Kalafat. Bu dersimizde sizlere Search Console aracı, aracılığıyla yani Google arama konsolu aracılığıyla e, web sitenizin trafiğini öğrenme ve e, haftalık, aylık e, metriklerinizi takip etme, karşılaştırma ve benzeri bunlardan bahsedeceğim ve en önemlisi günlük trafik öğrenme. Fakat tabi her şeyden önemlisi şu var arkadaşlar. Ee, ne diyoruz? Ee, i̇lk önce tabi ki yani her şeyden önemlisi ilk önce sitemizi kaydedeceğiz. Ee, Search, Console'da, Search Console'da sitemizi kaydedeceğiz. Evet ben de bugün bir tane yeni site açtım. Evet gördüğünüz gibi Fenerbahçe taraftarı diye. Evet böyle pek fazla özenmeden üzerinde onurkalafat.com.tr diye. Evet. E, daha evvelden domainim vardı. Üzerine kurulumu yaptım. E, henüz daha SSL tanımlamadım. Evet. Arkadaşlar şimdi sitemiz bu. Ben e, bu sitemi Google Search Console'a nasıl kaydederim? Hemen. Search Console'a geldim. Search Console'a gelmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Yani arama konsolu. Ne diyoruz arkadaşlar? Google arama konsolu diyoruz değil mi arkadaşlar? Google arama konsolu diyoruz ve Google arama konsoluna giriş yapıyoruz. Evet bu şekilde giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar burada e, yukarıdan sol üstten sitemiz, herhangi bir site gördüğümüz yani site isimlerini yazdığı yerden ekle diyoruz arkadaşlar. E, evet. Burada ilk önce şu kısım var. Mesela alan adını ekle diyor ve e, evet x'in değişik e, bazı özellikleri de var. Burada yazıyor zaten. Okuyup görebilirsiniz. Devam ne yapıyorum? Ben buraya alan adını yazıyorum. Pardon. Evet, e-mail onurkalafat.com.tr devam diyorum. Ne diyecek? Mük doğrulamak için bana e, kod kod verecek. Evet. Şimdi diyor ki bu Google e, verification yani doğrulama kodunu sitene ekle diyor. Peki. Şurada kopyala var. Kopyala'ya bastığımda gördüğünüz gibi e, kopyala Evet. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Burada nerede yazıyor arkadaşlar? Bakalım. E, ha. E, bu yöntemi kullanmayacağım arkadaşlar ben farklı bir yöntem kullanacağım. Çünkü alan adı sağlayıcısını bulmam şu anda. Ee, şey biraz, pardon. Evet, bir kez daha yazalım. TR dedikten sonra arkadaşlar evet bana evet, bir yöntemi öneriyor. İlginç. Ee, farklı yöntemler de var ama Evet. Peki. E, diğer yöntemi kullanayım arkadaşlar. Örneğin. Şimdilik. Evet. Devam diyelim. Tabii ki doğrulanmadığını söyleyecek. Şimdi, yani şimdi. doğrulanmamız için bize. Ne veriyor? Bir tane HTML dosyası verebildir. E, veyahut e, daha kolay bir yöntem sitemizin e, şeyde e, dashboardundan yani e, kontrol panelinden hemencelik doğrulama yapabileceğimiz kodu şuradan kopyaladım. Evet ne diyor? İlk body bölümünden önce head bölümüne eklenmelidir bitirdim kopyaladım çünkü ben onu şimdi sisteme geliyorum kontrol paneline girdim dashboarduna girdim Arkadaşlar Evet burada appearance yani görünüm WordPress sitelerde evet, siteniz html bir site de olabilir hatta bundan sonra bir tane bir html siteye de doğrulama yaparız peki ve herhangi bir e, kodlama sisteminde hazırlanmış bir site rahatlıkla olabilir. Şuradan header bölümümü bulacağım. Çünkü header bölümü e, tüm site genelinde çıkan bölüm. O yüzden. Peki, burada ne yapıyordum arkadaşlar? İki head head etiketi arasına evet. Yani şurada head etiketim bitmeden ben bu kodumu buraya koysam daha hoş olur. Şuraya Google Site Verification kodumuzu update deyip evet dedikten sonra tekrardan Search Console'a geliyorum arkadaşlar. Ve burada e, zaten az evvelden evet şöyle bakalım. Yazdıktan sonra devam diyoruz ve doğrulanacak. Acaba hata verilir mi diyoruz ya vermez? Ben hangi yöntemi kullanmıştım? Şunu kullanmıştım. Doğrula diyorum. <gülüyor> hmm. Evet. Şu anda bulamadım. Olabilir. Ee, bir kez çevirelim kez daha şey yaptım. Evet. Ben ha, pardon. Bu, bu yöntem değildi bizimkisi. HTML etiketiydi. Şu yöntemde. Evet. Doğru da diyorum. Hmm. Evet. Bulamadığını söylüyor. Neden olur bazen arkadaşlar. Bazen şöyle bir e, ana sayfaya gidip şöyle bir sayfayı yeniledikten sonra Evet. HTML etiketimizle et bölümünde reklam e, ikmal bölümü önce et bölümüne reklam edilir diyorum e, bir kez daha yapabilir kodun e, da kodu daha yukarıya bir yere e, yapıştırım örneğin gelirim arkadaşlar honorkaflat.com.tr de burada Evet. Appearance, Team Editor. Olabilir. Bazen böyle deneme yanılma da yapabilir insan. Ee, bir yöntem tamamen doğru bir şekilde anlatılabilir. Bazen size olmaz. Evet. Şu kodlu Ctrl X ile kestim kodu. Geldim. Ee, hemen et bölümüne yapıştırıyorum. şeye ederek bir iki satır kaydırdım. Evet, update dedim. Şöyle bir sitenin kendine gelmişsiniz. Şöyle bir siteyi açtım. Bir kez daha doğrulama kontrol ediyorum. HTML etiketinde. Evet, bakalım. Allah Allah. Üç seferdir. Evet. Düzeltip doğrulamaya başka bir doğrulama yöntemi kullanılıyor. Neden böyle olabilir? Bilemedik. Peki. Google etiket yöneticisi yöntemi var. Değişik yöntemler var. Ama burada en çok bilinenlerden bir tanesi yine arkadaşlar. Ee, şöyle bir dosyayı indirip bunu evet web sitemize e, web sitemizin e, hostinginde, hosting paketinde root domain'e yerleştirmek. Evet. Bir dakika arkadaşlar, ben şuradan bir şey daha deneyeceğim. Evet, onu kafa Sürekli şekilde bize doğrulamanın olmadığını söyledi. Tamam, ben şuraya e, e, bir dosyayı indirdim. Gördüğünüz gibi hemen e, sorgum direkt admin'de direkt admin kullanıyorum. Direkt admin'e gidelim. Evet, burada ilgili sisteme ulaştım. Hani sana evet. Bakalım şimdi. Dosya yöneticime gidelim. Ve burada evet. Eee Şimdi hangisi de oldu <gülüyor> Bir kez geri geleceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan eline basıp şuradan e, ilgili hesabım bulup buraya login olup dosya yöneticime geçip arkadaşlar burada fabrik html İçerisine dosyamı upload ederim. Şuradaydı dosya, Şuradan alalım upload ederim. Evet, dedikten sonra dosyan buraya geldi mi? Evet. Google Syndication. Hatta iki tane benzer bir dosya var. Ee, i̇lginç. Evet her neyse. Şimdi evet arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi buradan doğrulabiliyoruz ilgili basamakta hangi basamaktaysak o basamakta e, doğrulama yapıyoruz. Evet, sahiplik doğrulandı şimdi mülke gidiyorum Tabii ki yeni bir site olduğu için e, şu anda biraz bekleyeceğiz siteniz mobil öncelikli dizine eklenmeye geçirildi. Google'ın sitenize yönelik tarama isim, isim e, mobil tarayıcı kullanarak yapılmaktadır. Evet anladım. Güzel bir şey. Yani e, mobil mobile first oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Veri işleniyor ve birkaç gün içerisinde web sitemin nasıl bir ilerleme gösterdiğini ben görebileceğim. Şimdi bu Sizinle burada daha evvelden kaydedilmiş siteler üzerinde bir şey ne derler? <gülüyor> web sitesi trafiği ölçmeyi öğrenelim beraberce. Şu bölüm şurada web sitesinin kapalı kaldığı bir zaman olmuştu veya burada sorucu konsoldan çıkmıştı. Böyle bir şey. Bir ara bir web sitem min, e, ilgilenememiştim. Vaktim yoktu. Çünkü kendi özel sitem bu. Bir blog sitesi, eğitim sitesi. Bakın arkadaşlar şimdi e, aynen e, az evvel eklediğimiz site mesela bu sitemiz e, ekranlarım karıştı. Evet her neyse. Şimdi o e, Eklediğimiz de bir müte sonra bu şekilde e, aldığı e, indeksleri ondan sonra nerelerden ne indeks alıyor vesaire ve benzeri metrikleri gösterecek. Şimdi genelde e, herkese son 3 ayı gösteriyor. Şu son 3 ayı ben son gün yani 25 Mart yapıyorum. Bugün ayın kaçıymış bakalım. E, evet bugün ayın 26'sı ama bazen Hani saat farklılıkları olabiliyor eğer ki bu, mesela burada bir saat birimi vermiş bir saniye bir daha bir bakalım oraya. Tüm saatler Pasifik zaman diliminde yani e, Amerika'ya özgü bir saat dilimi oluyor anladığım kadarıyla. Evet saat dilimi farkı var. Evet e, mesela 25 Mart tarihinde e, Sitan günde 210 hekil hit aldığını görebiliyorum burada. Benim bunda çok güzel hedeflerim var aslında. Şimdi burada size bazen biraz sohbet havasında bahsetmek istersen. Şurada en fazla indeks alan şu anlatımlar arkadaşlar. Hepsi özgün ve bana ait anlatımlar. Fakat e, mesela şu listeyi uzatırsam aşağıya doğru. Bakın şöyle daha az anlatımlar. E, Tıklama alan aynı gün içerisi. Yine benzer sayfalar. Fakat çünkü ben bu sayfaları tanıyorum. Evet arkadaşlar şunun öneminden bahsetmek isterim size. Özgün içerikler kullanın her zaman. Her zaman özgün içerikler kullanın. İnsanlar da buna önem veriyor. Google'da buna önem veriyor. Şimdi şöyle bir karşılaştır özelliği var arkadaşlar. Ee, son Son günü bir önceki günle karşılaştırmak mantıklı değil. Çünkü zaman dilim farkı var. O yüzden çok gerçekçi sonuçlar çıkmayabiliyor. Son 7 günü karşılaştırdığımız zaman yani e, bu, bundan önceki 7 gün ve daha evvelki 7 gün. Bakın. Önceki 7 günde 1191 1000 pa Pardon. 1.91 e, 1000 Evet. Buradaki nasıl bir rakam? Ben de karıştırdım. şimdi evet, Son 7 gün. Evet. Ve bir düşüş yaşamışım değil mi? 1.87 bin e, hafif bir düşüş yaşadığını görüyorum. Acaba bu düşüş neden olabilir diye düşünüyorum. Mesela benimkisi eğitim sitesi. E, okullar kapanır. E, ne bileyim e, mesela tatil yaklaşır ve, ve, ve benzer zamanlarda benim sistemin hiti düşer genelde. Şöyle baktığımızda. Son 28 günü bir önceki 28 günle karşılaştırdığımda e, sistemin kapalı olduğu zamana denk geliyor. Peki e, şöyle karşılaştırdığımda peki? Bir saniye arkadaşlar. Mesela son 6 ayı bir önceki altı ayla karşılaştırdığımda bir önceki altı ayda. Bayağı bir yüksek bir trafiğim varmış. Son 6 ayda daha az bir trafik görmekteyim. Evet. Ben bu siteyle daha fazla ilgilenmeliyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, burada görebileceğimiz metriklerden bahsettik. Bakalım şimdi. Bakın ortalama tu dediği değer arkadaşlar Evet. Ve ortalama konum. Yani şöyle değerler veriyor. Mesela A1 İngilizce kelimeler de ben 3.9. sıradaymışım. Moodles konu anlatımında bu sırada ve benzeri böyle değişik sıraları var. Evet. Bunların hepsine son tarihte son 7 günde böyle e, son 12 ayda hatta son 12 ayı inceledim Görüyor musunuz? E, trafiği arkadaşlar. E, burada her şeyi görebilirsiniz. Mesela ben son bir yıldır en fazla kelimeler kelime aramalarından yani kelimelerle ilgili konu çalışmaları aramalarından e, hit yani hit, yani trafik aldığımı görebiliyorum arkadaşlar. Evet, bakın A1, B1, B1, B1 kelimeler, diye bir cüzensiz fiiller. Ee, aynı şekilde şu oku tersine çevirirsem de en az e, hit aldığım e, sayfalar daha sonra da sorgular bakarsam oku yukarı kaldırdığımda bakın e, bu sorgularda e, çalışma yapabilirim. E, veya ümidim yoksa artık o sorgulardan ümidimi kesebilirim ama en güzeli bularda e, çalışma yapmak. Burada cihazlar, hangi cihazlardan girişi yapıldığı. İşte mesela en fazla masa üstünden, daha sonra mobilden vesaire böyle bir şey var çünkü e, bu konu anlatımı çalışacak bir şey e, cep telefondan çalışmaya çok uygun değil daha çok böyle oturup e, konu çalışılabilecek bir şey mesela bakın sayfa sayısı diyor işte ülkeler hangi ülkelerden girenler var Türkiye'den sonra kardeş ülke Azerbaycan Almanya İngiltere'den vesaire ziyaretçilerim bulunuyor arkadaşlar. Evet. E, search Console'dan e, trafik kontrol etme. Bu şekilde arkadaşlar trafiklerimize bakma. E, web sitemizi eklerken e, bir iki aksilik yaşadık. Daha, e, o mu olabilir? O şekilde olabilir bazen. <gülüyor> bazen olabiliyor arkadaşlar. E, di, diğer yöntemi denersiniz örneğin. Hangi yöntemse daha uygunsa o yöntemi denersiniz. Fakat tabi söz Console'un kullanımı sadece bunlarla sınırlı değil. Ee, çok güzel e, şeyler var burada örneğin mesela. Buraya siti haritalarınızı veriyorsunuz ve benzeri ve benzeri. Bunları da yer yer zaman zaman değişik videolarında anlatacağım. Bir sonraki videomda da Yandex, Metrika, ısı anlatmayı planlamaktayım. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.